Bugün 22 Ekim 2021 Cuma, Venüs günündeyiz. Boğa burcundaki Ay güne pratik ve gerçekçi enerjiler veriyor. Sabah erken saatlerde Ay ile Uranüs'ün kavuşumu heyecan ve huzursuzluk verirken sinir sistemimiz hassas olabilir. Uyku dengesizlikleri yaşayabiliriz. Sabah saatlerinde günlük planlarımızı değiştirecek ani ve hızlı gelişmelerle de karşılaşabiliriz. Öğle saatlerinde Boğa burcundaki Ay ile Balık burcundaki Neptün arasında oluşacak olumlu açı daha yumuşak ve duyarlı enerjiler verebilir. İlişkilerde duygusal paylaşımlar ve empati öne çıkarken sanatsal ilham ve sezgiler de güçlenebilir. Akşam saatlerinde ise Boğa burcundaki Ay, Kova burcundaki Jüpiter'le dik açı yapacak. Durumları olduğundan fazla abartma, dramatize etme eğiliminde olabiliriz. Fiziksel ve duygusal ihtiyaçlarda aşırıya kaçmadan dengede kalmaya özen gösterelim gece saatlerinde boğa burcundaki ay oğlak burcundaki püritonla üçgen açı yapacak sezgilerimiz daha yüksek olabilir daha kararlı ve iradeli davranabiliriz hayatımıza değiştirmek istediğimiz kavramlara odaklanabiliriz ay 23-35'ten itibaren boşlukta ilerleyecek gece saatleri dinlenmek ruhsal çalışmalar ve tefekkür için uygun olabilir